Herkese merhaba arkadaşlar, ben yok Bu stikerler için Metin abinin yanına gideceğim. Bu arada video çekerken 5-6 kişi baktı. Çok bir şey hissettim. <gülüyor> şimdi Metin abinin oradan çıktım. Bu hayvan gibi elinden böyle. Video, hadi bakalım bak nasıl olacak merakla gebermek üzereyim oda da Aldım geldim şimdi bura benim odamın ee, ilk hali stüdyo olmadan önce Arkadaşlar şimdi siz burayı seyredeceksiniz. Ee, videoda production yapamadığımız için Mulsar kamerayla efek vermeye çalıştık Bak. Şimdi şunu şunu 10 kere uğraştık mı? Şunu 10 kere uğraştık mı? Uğraştı. Her neyse. Şimdi arkadaşlar yukarıda iyi çıktı. Bak, tam ya şurada ya şurada. Bu video sağ sol oluyor. Onun için kestiremiyorum. Orada iyi çıktı. Ona tıklayıp bu arka falan beğenip beğenmediğinizi oradan e, seçebiliyorsunuz. Ben de oradan görüyorum. Şimdi bunu... Ee, yaparken ne oldu? Yaptık. 2 hours later. Hah. yeter ya. Bakalım biz bu videoyu 50 kere denedik. Yok ya 50 değil. Ben bir kere daha. Yok kamera fokuslamıyor. Yok elim titredi. Yok alan doldu. Bilmem ne bilmem ne. Her neyse şimdi ben şuraya şey koyacağım o spot ışıkları var ya yüzümü ışık vurmuyor. Şu ışığı kullanıyorum şimdilik. Şimdilik ama emin olun şimdilik. Şuraya ışık koyacağım tamam mı? Ha bunu niye küçük der çektim? E, çünkü masam yok. Evet. <gülüyor> Hayır, onun dolayı değil. İçeride masam var, çıkarttık. <gülüyor> Şimdi ben buraya dedim ki, hani küçük olursa videoda görünmez. Ben video izlerken zaten bilgisayarı görmeyeceğimiz. E, şuraya da bir e, webcam. E, bir de ekstim olarak mikrofonum kaldı o zaman da mikrofonu önerirseniz diyorlar. Hayır, radyo almayı düşünüyorum. Yani sizin de önerirseniz, öneririz radyo alacağım. Şaka şaka önerim ee, Dediğim gibi şurada videoların küçük resimlerinden yararlandım Bunları Çok güzel oldu Bunlar Musa'nın elinden çıkma hepsi Şu vardı şunu ben yaptım ee, Şimdi Benim videomu Her neyse e, Siz bu videoyu Buraya kadar izlediniz Gerçekten bak sözünü verebilirim. Bu kadar şaka yaptık artık yapmayalım. Ee, Sarı Tübey sizi farklı değil. Yani eskisi gibi. Zaten topu topuna altı video var. Ben eskisinden bahsediyorsam. Hours later. Her neyse abi. Valla bak. Nerede kaldım o her neyse. Ee, dediğim gibi neydi diyordum unuttum. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak şimdi ekrana da abone ol geldi. Metin Bahçeci'nin Instagram hesabına hemen aşağıda videonun açıklama kısmında. Ona da abone olabilirsiniz. Çok terledim. Videoyu bitirip gidip yatacağım. Bu videoyu da yarın edipmeyeceğim. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.